Arkadaşlar merhaba, opsiyonlara ilişkin kar zarar grafikleriyle devam ediyoruz Kullanım fiyatı 50 lira olan bir satım opsiyonunu eğer 10 lira opsiyon primi ödeyerek satın almış olsaydım Satım opsiyonumun vadesinde değişik fiyat seviyelerinde ne durumda olacağımızı incelemiştik Şimdi şunu düşünelim Vadede değişik fiyat seviyelerinde kar zarar durumumuz nasıl olacak? Eğer satım opsiyonuna konu olan hisse senedinin borsada işlem gördüğü fiyat 0 olursa Benim satım opsiyonumun değeri 50 lira olur Yani Piyasadan 0 alabilirim ve sonra da satım opsiyonumun bana verdiği hakkı kullanarak 50 liradan satabilirim Bu ne demek oluyor? 50 liradan satma hakkım var demek oluyor Diyelim ki hisse senedinin piyasadaki fiyatı yükseldi ve 50 lira oldu Bu durumda ne olur? Buna bakalım, satım opsiyonumu kullanamam, peki neden kullanamam? Bu opsiyonu kullanmak yerine piyasada daha yüksek bir fiyata satabilirim. Çünkü borsadaki fiyat 50 liranın üzerine çıktığında satım opsiyonum değersiz hale gelecek. Burada kazanç tablomuzu görüyoruz ve vadede opsiyonun değerini inceliyoruz. Eğer gerçekten kar zarar durumumuzun ne olduğunu düşünseydik, grafiğimiz buradaki gibi olacaktı ve 10 lira kayacaktı. Bizim opsiyonu satın almak için ödediğimiz prim 10 liraydı. Eğer ilgili hisse senedinin değeri 0 benim satma opsiyonumun değeri 50 lira oluyor. Ancak ben bu opsiyonu satın almak için 10 lira prim ödemiştim. Dolayısıyla ne olacak? Karım 40 lira olacak. Hissenin piyasa fiyatı 50 lira olursa satım opsiyonumu kullanamam. Eğer kullanırsam Opsiyonu satın almak için ödemiş olduğum tutar kadar yani 10 lira kadar zararda olacağım Şimdi Kar zarar grafiğini dikkatlice çizmeye çalışalım arkadaşlar Tabi Tekrar hatırlatmakta da fayda var Buradaki grafik sadece Opsiyonun değerini gösteriyordu Bu grafikte ise opsiyonu Satın almak için ödediğiniz tutarı da Dikkate alacaksınız Aslında Gerçek Kar ve zararı bu taraftaki grafikte daha net görebiliyorsunuz Şimdi Gerçek kar veya zarar Açalım bunu Vade gününde ilgili hisse senedinin borsada işlem gördüğü fiyata bağlı olarak belirlenir Eğer opsiyon satın alıyorsanız Bu böyle olacaktı Şimdi buraya kadar konuştuklarımız siz opsiyonu satın Alsaydınız eğer geçerli olacaktı peki Bu durumda şunu düşünelim Madem biz satın alıyoruz, o halde birilerinin de Bu opsiyonu satması gerekiyor değil mi? Satılmayan bir şeyi nasıl alabiliriz ki? O zaman Şu sonuca varabiliyoruz Opsiyon iki taraflı olacak, yani opsiyonun karşı tarafı olacak Siz opsiyonu alacaksınız, başka birisi de satacak Opsiyonu satarak karşılığında opsiyon primini alan kişiye Opsiyonu yazan kişi diyebiliriz ancak pek çok değişik şekillerde de tanımlandığını duyabilirsiniz. Opsiyon satıcısı, yazıcı, keşideci, opsiyonda kısa taraf gibi gibi bunları çoğaltabiliriz. Evet, az önce oluşturduğumuz grafik, satım opsiyonu satın alan kişinin durumunu bize gösteriyordu. Şimdi de işlemin karşı bacağındaki kişinin yani opsiyonu yazan kişinin durumunu inceleyelim. Buna kilit adam da desek yanlış olmaz. Bu opsiyonu yazan kişinin Ne dediğini hatırlayalım Sana şu tarihte şu şirketin hisse senedini 50 liradan bana satma hakkı veriyorum Tıpkı babam gibi konuşmuş Evet, Bakalım bu opsiyonu yazan kişinin Kazanç grafiği nasıl oluşacak Eğer Opsiyonu alan taraf 50 lira kazanıyorsa demek ki Opsiyonu satan tarafın 50 lira Zararı var burada Bakalım kim karlı çıkacak bu durumdan? Satım opsiyonu elinde bulunduran kişi gelip opsiyonu satana 50 liradan bu hisseleri verecek. Zaten anlaşma koşullarına göre değeri sıfır olan bu hisse senetlerini 50 lira ödeyerek almak zorunda. Burada hem fikiriz, bu eksenin sonuna doğru hisse senedinin değeri yok. Yani opsiyonu yazan taraf 50 lira zarar ediyor. Bakın ortaya Kimin zararlı olduğu çıkmış oldu burada da. Evet, fiyatı 50 lira olana kadar durumu bu şekilde. Zaten fiyat 50 lira olduğunda satım opsiyonunu elinde bulunduran kişi opsiyonunu kullanamıyordu. Bu da bize kazanç grafiğimizin bu şekilde oluşacağını gösteriyor. Evet, bu şekilde kazanç grafiğimizi de oluşturmuş olduk. Opsiyonu alan ve satan tarafın durumlarının birbirlerinin tam tersi olduğunu da görebilirsiniz. Eğer ikisinin eğrisini Üst üste getirip toplarsanız sonuç sıfır olacak Çünkü birisinin kazancı diğerinin zararı Olacak Şimdi bir de gerçek kar zarar grafiğimize bakalım Tabi öncekiler hayal değildi öyle bir şey düşünmeyelim Eğer Satım opsiyonu kullanılmazsa Ne olur keyfiniz bilir o zaman Opsiyon primi olan 10 lirayı Opsiyonu yazan tarafın cebine Kar olarak bırakmış olursunuz Şimdi Satım opsiyonunu yazdı ve sattı, karşılığında 10 lirasını aldı, satım opsiyonunu kullanmadı Sattığı opsiyon için aldığı prim kendisine kaldı ve karı 10 lira oldu Ancak şöyle bir durum var Hisse senedinin fiyatı aşağı giderse ve elinde satım opsiyonu olan kişi satma hakkını kullanmak isterse almak zorunda. Çünkü anlaşma bu şekilde, bu durumda para kaybedecek Bunlar gerçekten oldukça karışık işler yani Hisse senedinin değersiz olduğu noktaya kadar içeride ve zararda olacak Hiçbir değeri olmayan hisse senedini 50 lira ödeyerek satın almak zorunda Adamın burada ne anladım ben bu işten dediğini duyar gibi oluyorum Konuyu tabi toparlayacak olursak eğer hisse senedinin değeri sıfırsa satım opsiyonunu kullanan kişiye 50 lira ödeyecek ancak önceden aldığı bir 10 liralık opsiyon primi de vardı. O zaman ne olacak? Net zararı 40 lira olacak. Evet, kar ve zararı bu şekilde oluşacak. Burada da kar zarar durumlarının birbirinin tam tersi olduğunu görüyoruz.